Hira bugün moladayken, online derste, biz de canlı yayındayken TikTok'a giriyor, Birisini o bize gelen kızlardan birinin canlı yayınına giriyor. Kız bana çiçek gönder, böcek gönder, teşekkür ederim Hira. Ve kredi kartımdan 7000 lira çekiliyor. Şimdi konuşuyorum TikToker'la, bunun diyor muhatabı Apple. Apple'a başvuruyoruz, Apple'dan geri dönüş yok. Yarın canlı işte desk bilmem varmış. Bu nasıl bir sahtekarlık? Yani bu nasıl bir soygunculuk arkadaşım? Aa, hayatımda böyle bir şey görmedim. Tiktokur gelsen, kredi kartı başka telefon tanımlı ve sen çocuğun iPadinden 7000 bin lira. Arkadaşlar bak anneler babalar uyarıyorum. 950 950 950 950, 950. sürekli para çekiliyor. Eski AK Parti Genel Merkez Personeli Hamza Kürşat Ayvatoğlu, sosyal medyada yayınlanan uyuşturucu görüntülerinin ardından önceki gün ikinci kez gözaltına alındı. İlk gözaltısının ardından yaptığı pudra şekeri savunması ve ortaya dökülen lüks hayat görüntüleri ile tartışmaların odağındaki isim, arkadaşlarının itirafıyla yeniden gözaltına alınmış oldu. Bugün akşam saatlerinde de Kürşat Ayvatoğlu'nun da aralarında bulunduğu altı şüpheli savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Ev hapsine alınacak tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza sulh hakimliğine sevk edilen Kürşat Ayvatoğlu'nun da aralarında bulunduğu 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayvatoğlu'nun ev hapsine alınmasını kararlaştırıldı. Buna göre, elektronik kelepçe ile izlenecek. Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakimliğin bu kararına itiraz edeceği öğrenildi.